Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Youtube rehberi kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Youtube rehberi kanalımda neler olacak? Adından da anlaşılacağı gibi. Youtube rehberi yani Youtube ile ilgili olan her şeyin videosunu ben hafta hafta gün gün çekip sizlerle birlikte paylaşacağım. Umarım kanalımı beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşarak benim büyümümü sağlayabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın ve hoşça kalın diyorum.